videomu hepiniz hoşgeldiniz ee, kanalı bir 4 gündür falan öyle bir şey video atmıyorum ee, geçen gün attığım videodan baktım gününe evet arkadaşlar e, Brawl Stars'da çıkardık e, en son hatırlıyorsanız şey e, zaten Squeak'in tanıtımını yapmıştım yani savaşçı tanıtımı yapmıştım bir tane daha videomuz vardı inşallah çıkar demiştik bugüne kısmet olmuş Evet çıktım henüz bir seviye o yüzden oynamam tehlikeli. Bununla oynamıyorum şu an. Başka savaşçılarla oynuyorum. E, bu arada arkadaşlar dinozorlu yaz yani 7. sezon etkin şu an. İnternetten sürekli böyle alaştırdık falan. E, geçen günkü videolarımızdan belki hatırlıyorsunuzdur ama böyleymiş dinozorlu yaz resim. Şurada e, surfçı al kostümü var. E, ben pas almayı düşünmüyorum. Zaten kromatiklerim fullenmek üzere yani. iki tane var. Bazı çıkar. Evet. Bakın. Surf çıkar. Hatta bir e, deneyelim. Bilmeyenleriniz için. Bakın şimdi. Atışları falan efektleri e, değişik yani. Evet. Ses efektlerinde bir şey yok. Fakat şöyle attığı şeyi görüyorsanız. Evet arkadaşlar. Eee. Disket atıyor, disket gibi bir şey atıyor, bu atıyor katıyor galiba. Tam bilmiyorum. Friz bime ne, öyle bir şey. Bir dakika, bir dakika. Oyundan e, bir çıkacağım, oyundan bir çıkacağım. Şimdi. Ha, şu attı, attığını gördünüz mü? Evet, friz batıyormuş arkadaşlar biz. Yanlış demişiz ya bisiklet bisiklet diye falan. Sonra hareketi böyle. Ee, Max gibi havada takla atıp böyle dönüyor işte öyle bir şey. Sonra baz var. Baz geldi. Bir de doğuştan kötü baz var. Bu kostümü çok sevmedim ya. Yani bir efektlerini beğendim. Efektleriyle animasyonunu beğendim. Şuraya şeyini görüyoruz kartta. Neyse. Evet efektlerini gösteriyorum. Evet e, bir ara oyundan kaldırmıştı arkadaşlar. Bas. E, çünkü yedinci sezon olmadığı için. Süpersel kaldırmış. Şöyle efektleri bu şekilde. Bakın. Evet e, bir düşmanı dairesinin içerisine aldığı zaman ultisini kendisi dolduruyor. Şu görmüş olduğunuz çemberin içine aldığı zaman dolduruyor. Peki şimdi bazım seninle bir deneme yapacağız. Bir dakika nereye gidiyorum bundan. Ha şurası. Şimdi bunları kaç saniyede yok edebilir? Bir şöyle yayalım. Şöyle yayalım. Şöyle. Böyle geniş menzilli arkadaşlar e, tokatlıyormuş bu karakter. Ama bence tokatlamıyor ya. Çünkü e, atışını kullandığınız zaman böyle saldırıyı kullandığınız zaman düdük çalıyor. Bakın düdük. Pardon ultisini kullandım yanlışlıkla. Yani düdük çalıyor gibi daha tokat atıyor gibi gelmiyor bana. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. E, Brawl Stars videolara gelmeye devam edecek şu anda. Ee, diğer Brawl Stars videolarıyla Yani çektiğim kamera yanında olmadığı için GoPro'yla Onları çekemiyoruz Ve yeni videolarda gelecek onları da izlemeyi unutmayın Neyse onda ben bir çıkayım Hadi bay bay Kalama abone olup videomu like etmeyi unutmayın